Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Öncelikle hafta sonu gelecek olan Cadılar Bayramı etkinliği haritaları işte bunlar. Ve yeni özel kostüm teklifleri gelecek. Bunlar, Kara Cuma, Supercell Make ve Brallywood teklifleri. Ayrıca 3 yeni arka plan var. Bunlar ise yalnızlar günü, Bollywood ve Kara Cuma arka planları. Ve gelelim Kasım güncellemesi olan kulüp güncellemesi. Evet, yine ve yine doğru çıktı. Kulüp Ligi kesinleşti. Kasım güncellemesinde kulüpler 30'a düşüyor ve Kulüp Ligi başlıyor. Peki nasıl olacak bu Kulüp Ligi? Yeni sızıntılarda ekranda gördüğünüz etkinlik animasyonu var, büyük bir ihtimal bu etkinliğe kulüp olarak gireceğiz ve puan toplayacağız. Sezon bitince de bize ödül verecek ve o ödüllerle de yeni karakter özelliği olan gearları alabileceğiz. Ayrıca yine bir sızıntıya göre kulüp liginden kazanacağımız ödülü kutulardan veya dükkandan da alabiliyor olacağız. Peki bu Kasım güncellemesi ne zaman? Yine belirsiz bir sızıntıya göre Brawl Talk, 13 Kasım'da gelecek diye duyumlar dolaşıyor. Ama belli de olmaz. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.